Bugün 9 Temmuz 2021 Cuma Venüs günündeyiz yengeç burcundaki ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor yakınlarımızdan ve sevdiğimiz kişilerden ilgi ve şefkat beklentimiz artabilir çevremize karşı daha korumacı verici cömert olmamız mümkün sabah saatlerinde ay ile kova burcundaki satürn arasındaki sert açı duygusal baskıları arttırabilir biraz ruhsal olarak keyifsiz ve huzursuz hissedebiliriz günün erken saatlerinde Aile büyükleri ve otorite figürleriyle ilişkilere dikkat etmeliyiz. Akşam saatlerinde Yengeç Burcundaki Ay ile Boğa Burcundaki Uranüs arasındaki olumlu açı özgüven ve yaratıcılığımızı yükseltebilir. Akşam saatlerini ilginç ve sürpriz durumlar renklendirebilir. Yarın doğacak yeni ay öncesinde gece saatlerinde tefekkür yapabilir. Geçtiğimiz haftaları gözden geçirirken yeni hedeflerimize de odaklanabiliriz.